nabam ben beyler kızlar uçak ışıklı evet asyalar Aleyna begümler zeynep'ler begüm sana yaptı evet. yani begüm begüm begüm gel yani problem var, var. begüm begüm ha sen gün benim atam yani evet arkadaşlar bugün güncüler Kaybet, yani akli kaybed yani kaybetti yanlarda akli kaybetti zamanlarda yani çık bak bak onların sinirlerini bozduğu anlarda yani, oh, evet işte o evet kavgalar işte yani kavgalar yani biz biliyoruz Türk League Türk ligde o yüzden fena bir fena, <gülüyor> fena başka, Hep kavga, kavga, evet, kavga. O yüzden ben de kavga izlemeyi çok seviyorum. O yüzden bu video çok beğeneceğim Evet. Tamam hadi gidelim. Ama biz beğeni cebimiz abone ol, lütfen. like alt, görüşün güzel görüşünler ziyaset, biz Instagram'da takip ederek takip ederiz. Video get. İşte seniz. Fark oldu Samet. Samet mi? Ah. Ben ha vur şey. Oha, oha, oha, oha ocağı buruyorsun. can tufan değil mi? Evet, evet o çok tatlı ya bak ya. Minnoşlarım ya. Ama bir <gülüyor> şey bir şey değil yani normalde futbola zaman olacak yani böyle bir be yani evet doğru kimsinleniyor şu an a iki ikileri işte <gülüyor> Seninim hep gene bak. Aa. Aa, benim başı Neden? Onun bacakları şıklıyorsun bak. Sen vur dünya. Kanka sen No no no no. Ya ne yaptım şimdi abi? Anlasa bilirsin ya ne yaptım. Oo. Oh. Oh. Oh. Wait aynı maç. Aynı Aynı maç. yani fark. Aynı la Aynı. Ya değil. Hadi hadi. Oh, Harley Quinn. Aha. Bir <Gülüşmeler> şey diyeceğim. Üç samık. Evet. Superman gibi ya. Carlson. Çariki Ne? Muslarda <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Yok ya yani, Galatasaray değil. mı? Galatasaray mı o? Yani. değil. evet Galatasaray. Ah! Ah pembe direkt iki tane kümesik varsa ver. Bir... N'jaye ya. Evet, direkt direkt. Bu ne? Bu ne? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun şimdi? Neye kafanı gerek yok ya. Evet gerek yok ya. Böyle bir şey yapmaya gerek yok. Oha bu Numara o? Oha. Aa, mara ya püzu, belki beye yey şey. Ama o pastı işte. Evet, o vasıta. Şimdi belki bunu yapmıyor. Belki yok, yapış olmadı. İnni, inni fresh. Bizim izi futbolcu. böyle futbolcu yaptın Yani tabii ki kırmızı kart. Yani ona bir şey demiyorum. Ona bir şey demiyorum. Sadece gen A. Sen neden kapatıyorsun? Wey, wey, wey, dü dü dü dü dü. Onun el Evet, aynı maç. Bu evet. Aynı ya çok çok kötü oynuyorlar ya. Boxe, futbol mu, boksla, yoksa wrestling, yoksa, yoksa evet, yoksa rugby falan. Çok sert oynuyorlar. Aa, ah, ah, mi var acaba? Düştü mü? Aa, ah, ah, <gülüyor> kırmızı. Ya frisbee'ci demiyorum ya. Kırmızı direkt. direkt. ya, ayıp. Oha, Yemenike. Ah. Um, abi <gülüyor> abi böyle bir şeyler bilir ama. Ya <gülüyor> Bu tanıdık, bunu tanıyorum. Çok güzel bir defans, defansıcı. <gülüyor> <gülüyor> Wow, şey, neydi? O wow ne alıştı. She I think Chile defender. Ha. Ha. O ne ya? Abdü şimdi. Bu mu Drake'ın izmiriyorlar. Drake. Tamam Drake. A çünkü yani şeylere öyle vuramazsın yani kulonun içinde bir hareket yatış Evet ya. Yani, yani futbol işte bazen kazanacaksın, bazen kaybede kay kaybedeceksin yani. renk izliyorsun. Yani no, gerçekten bazı şey eee top odjuriko ne demek Bobo, ya? Topcu. Topcu. Neyse topcu judeyiz. <gülüyor> yani bazen çok şey oluyorlar. Çok sinir bozucu oluyorlar sinir büzcü, evet, evet, evet, yani ben de ofsaydım gerçekten. Onun yerine olsayım belki belki Murat Sendme nu. Kesene klavurudun. Tam be. Ama doğru kırmızı kartı saraldı. lazım. den bilerek yap. Yani iki tane bir dakika. Top topa topa vurna değil. Aa tane, yani, tane neden Belanda çok seviyorum Belanda. Evet. Evet. Evet. Bentür yani Fenerbahçe ve Galatasaray Hakim Belanda. Evet. Sonunda. Evet last evet, one. bazen bu yüzden futbol sevmiyorum. Yani tabii ki futbol seviyorum ama bazen yani şey gibi yapıyorlar sanki yani senin düşman gibi yani, yani böyle çok nefret ettiğin bir ile oynuyorsun yani ama şey ödülmek için geliyorsun Aynen. ama ülke olarak yani maç olunca arkadaş oluyorlar. Yani ülke olarak yani Türkiye almaya ya yani öyle bir maç olunca yani bir World Cup falan gibi ya da Nations League yani her karaş geri oluyor, oluyorlar yani. Acaba bazen değil ama bazen yine şey yapıyorlar böyle kavga ediyorlar böyle sahada. Yani çok belli olmayacak tabii yani yani böyle şey sahada yine belki oluyorlar. Hiç birer gizmi Jackson, gizmi Jackson. Otuz Senin numaranın ne? Şey değil mi? ne what Ah. a a referee ne referee a a sen kormusun? Göremeden mi gördün acaba? Ne siz de kabul ediyormusunuz ya? Biz kormuyuz. Ne? Ne? What? What? Onun onun şere şaşırdı yani. ne yaptı? Bak, buna bak. Ne oldu acaba? Ah, bak profesyonel var lan. Evet. Bilerek yapıyorlar vallahi. A Okay, mais de pitiga. Mais sebeplerden evet. biri bu yani Türk şey futbol o kadar şey değil bence yani böyle İngiltere' İspanya İtalya falan kadar kaliteli değil bence Çünkü yani bu ne yani o ne neden çocukcuk yer topu alıyorsun yani yani Evet hakemlere ref, bak yani ne yapıyor biri başka biri çekiyor direkt direkt yani çektiği kişi e, şey görüyor gösteriyorsun kirimizyen yani, saçma sapan şeyler yani bizaret ne yap ne yapıyorsun? no no no ama bu normal olabilir yani gerçekten oluyor. Bizim çok gördüm yani. yani Itzwar yok ya ben genel olarak konuşuyorum. <gülüyor> S sadece çok konuşuyorsun dedi. Normal, gerçekten bu normal bir şey. Evet yani. İtimseni, futbolda olabilir evet, evet, yani. Neden evet. kızıyor Bu evet. red evet. card? Evet. Ah, evet. okay. Evet. Bu ne gördük? Gördük, gördük. Evet. Bu nasıl yapıyor dedik? Zukura, yani bak, bak bir şey diyeceğim bilerek aha, aha. yapıyorlar. Yani. Bu ne ya? Bu ne ya? Bir şey diyeceğim yani ya, bilerek, yapıyorlar. Yani. bilerek yani. yapıyorlar. Anladın mı? Yani şey gibi. Benim bir başka bir yerden düşmanım var Or Yani oraya böyle öldürmek için evet ya. gidiyorum Yoksa yani Ma maç başlamadan bir şey mi kullandın? Acaba yani o ne yani futbol bu yani Pas pas şey yap yani Çek pas gibi ya Anlamıyorum Ya yani bu ne demek? Ah. yapayım? Şey yap ah, ah, Ağğğğğğğ be. Ne bitti? Yine Kaleci aynen. Bunun vida onun adı çok yani Mendez Mendez Mendez. Ha. Bakayım, ne bak şimdi, ne bak şimdi. Bak şimdi. Bazıları kafayla şey o topu vuramaz. Evet, evet. Ve sen e, senin pasını kurmak istiyorsun. Var mısın Bak, direkt adamın kafayı vurmak istedi bence. Evet, evet. evet bilerek yapmak istedi. vurmak istedi. Ve yani bir saçma, geç saçma şeyler çok saçma. yani. Çok gereksiz şeyler. Öyle ah. Çok Oh N getir en getir seni N N i akkın get out Van Persie çok gerçek değil Ah sende haber tabartıl <gülüyor> varbesi Ama ne oldu ya? Yani bu normal. E, normal bir şey, bu, bu, Yani, yani şey, böyle dokunmuyorsan, böyle yapmıyorsan, böyle şey her evet, evet. şey yapabilirsin. Sadece şey olman, yani şey olmasın. Böyle kavga gibi böyle direkt vriyonsu gibi olmasın. Yani. <Gülüyor> <Gülüyor> bu adamı çok seviyorum bu hakime. Gerçekten. tam anlamda sevmek değil. bu saygı onun Çok saygı Çok Profesyonel. Oha. toplar gitti ya. Aa, Aa, ah. <Gülüyor> <Arka 'nın> toplar gitti gerçekten. Bir şey Bu derbi olaylar insanlar abartı yok. Derbi olaylar, yani derbi anlamını insanlar abartıyor. Şey gibi. Yani derbi biliyorsun yani derbi böyle çok ciddi oluyor evet, ama yani yine yine de maç yani. Evet, kimseyle gülmüyorsun, kimseyle böyle konuşmuyorsun. Çok ciddi bir maç oluyor. Ama bunlar şey gibi yani sanki kavga etmek için <gülüyor> çok anlamsız ve gereksiz. Evet. Ama tabii ki bir sürü güzel oyuncular da var yani böyle burada. Evet, tabii ki. Bir sürü var, bir sürü. Ozan Tufan gerçekten I love that guy. Burak Yılmaz da çok. Ozan Tufan, Burak Yılmaz. Channel LOLO. Yani amonlaş şeyde çok var. Çaral şeyde ordam yok. Ki o şeyde mi diyorsun ha şuraya tamam tamam ah neyse işte bu bizim tepkimiz yani düşündüklerini alabiliriz yani evet. Evet. Ve be da hakki kadar? barış Ay.